Korona vebası salgını günlerini gazeteci ve belgeselci olarak medya mensupları olarak yaşıyoruz. Tarihe bir anlamda canlı şahitlik yapıyoruz. Korona vebası salgını günlerinde gazeteci ve medya mensubu olmanın sorumluluğu önemli. Bu günleri çok iyi değerlendirip, ilgi belge, döküman, arşiv toplayarak gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Veba salgını sonucu ebediyete intikal edenleri hayırla, rahmetle yad ediyoruz. Mesleği gereği yıllarca dünyanın dört bir yanını dolaştı. Gittiği her yerden kitap ve belge topladı. Gazeteci İsmail Kahraman şimdi o eserleri okuyucularla buluşturuyor. Gezerek elde ettiğim bilgi, doküman, belge, kitap, fotoğraf, tarihi bilgi ve dokümanlarını toplayarak bir kültür araştırma merkezi oluşturma fikrim başlamıştı yıllar önce ve bunu da bu sene gerçekleştirmiş olduk bin eserin bulunduğu özel kütüphane, Kültür Bakanlığınca da onaylandı. Bu arşivlerimizi e, araştırma yapmak isteyenlere, doktora yüksek lisans tezi yapmak isteyenlere açmış bulunmaktayız. Raflarda hemen hemen her şehre ait kaynaklara ulaşmak mümkün. Her türden eserin bulunduğu kütüphane, araştırma yapmak isteyenleri bekliyor. Vakıf kültürdür, tarihtir, sanattır, medeniyettir, vakıf her şeydir. Vakıf kültürüne sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Vakıflar haftasını koronavirüsü vebasına karşı insanlığın mücadele ettiği bir dönemde kutluyoruz. Devlet ve millet olarak koronavirüsü felaketine karşı seferberlik ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Biz Bize Yeteriz kampanyası düzenlendi. Biz de... İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı olarak 150 civarında dünyanın 80'e yakın ülkesinde çektiğimiz belgeseller ve çok sayıda kitaplarımızı e-kitap haline getirerek bütün okurlarımıza, takipçilerimize açtık. Belgesellerimizi birçok ulusal ve bölgesel televizyona telif ücreti almadan Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek olma anlamında verdik. Vakıflar Haftası'nı coşkuyla kutlayacağımız günler gelecek. ve Vakıflar haftası kutlu olsun. Vakıf ve vakıf kültürüne sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Mart 2020 yılından itibaren insanlığa karşı savaş açan korona vebası ile mücadele ediyoruz. Bütün insanlık, bütün dünya ülkeleri büyük bir mücadele içerisinde. Türkiye'de Mart 2020 yılından itibaren o mücadeleyi büyük bir kararlılıkla veriyor. Ve biz de gazeteci ve medya mensubu olarak bu mücadeleyi yakından takip ediyoruz. Haberler yazıyoruz, programları çekiyoruz, belgeseller çekiyoruz. Ama bulunduğumuz burası ilim, Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı Araştırma Merkezi Kütüphanemizde ve veba salgınından itibaren... Önemli günlerinde yayınlanan gazetelerin arşivlerini topladık. Gelecek kuşa aktarılmasını istedik. O dini ve milli bayramlar, cuma namazları, sair günlerde çıkamadığımız önemli gazeteleri arşivimize temin ettik. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Yetişim Başkanlığı tarafından hırna ve bas salgını ile ilgili hazırlanan kitapları temin ederek arşivimize kazandırdık. Görseller topladık, kendimiz çektik. Ve korona salgını günlerinde medya ve gazeteci olmanın sorumluluğu içerisinde bilgi, doküman, belgeleri toplayarak araştırmacılar gelecekte bu konuda fikir yürütecekler, doktora ve yüksek lisans tezi yapacaklara bu kütüphanemiz, araştırma merkezimiz açıktır. Medya mensupları olarak biz bilgi, doküman, belge yazdığımız haberlerle korona vebası günlerinin tarihi canlı tanıkları olarak tarihe not düşüp zamana o yaptık.